Bir gönülde iki sevda olamaz. Yalan olabilir. Şehrinde soğuk yağmurların. Gece otel odasında sırt üstü yatıyorum. Gözlerim tavana dikili. Bulutlar geçiyor tavandan. Islak asfaltı geçen kamyonlar gibi. Ağır ve sağda, uzakta. Ak bir yapı, yüz katlı belki. Tepesinde altın iğne parlıyor. Bulutlar geçiyor tavandan. Karpuz kayıkları gibi güneş yüklü bulutlar. Oturmuşum cumbaya. Yüzüme suların ışığı düşüyor. Bir ırmak kıyısında mıyım? Bir deniz kıyısında mı? O tepsideki ne, o güllü tepsideki? Yer çileği mi? kara dut mu? Fulya tarlasında mıyım? Karlı kayın ormanında mı? Gülüp ağlıyor sevdiğim kadınlar, iki dilde. Dostlar, nasıl bir araya geldiniz? Birbirinizi tanımazsınız. Nerede bekliyorsunuz beni? Beyazıt'ta, çınarlı kahvede mi? Gorki Parkı'nda mı? Şehrinde soğuk yağmurların, Gece otel odasında sırt üstü yatıyorum. Gözlerim yanıyor, gözlerim. Alabildiğine açık, bir hava çalındı. Armonikle başladı, utla bitti. İçimde sarmaş dolaş karmaşıktı. Büyük uzak iki şehrin hasreti. Fırlamak, yataktan koşmak, altında yağmurun. İstasyona koşmak. Sür kardeşim makinist. Götür beni oraya. Nereye?